Türkiye Cumhuriyeti Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ilk açılan yurt bina kompleksleri Layı Kampüsü içerisinde ve çevresinde yer almaktadır. Biz öğrencilerin büyük bir bölümünün barınma ihtiyacını karşılayan Kredi ve Yurtlar Kurumu ayrıca Yüksek Öğrenim Kredisi ve Yüksek Öğrenim Bursa imkanlarını da sunmaktadır. Başvurular KYK'nın internet sitesinden yapılabilir.